Evet arkadaşlar, çocuklarla beraber hep beraber kent ormanına gidiyoruz. İnciraltı kent ormanına. Piknik yapacağız, mangal yapacağız. Bakalım neler olacak. Hadi devam ki. Aşam dur. Erkek, durdun, Bir kesmeyle uğraşayım şey yok mu? Evet, kamp yerine geldik. Eşyaları bir masanın üzerine yığdık. Yaprak hemen bir çay koydu. Poyraz ona rüzgar gelmemesi için engel yapıyor. Evet Poyraz nasıl buldun kent ormanını? İyi, güzel. Değil mi? Siyah çantayı almamış mı? Her zamanki gibi çanta unutmalar devam ki. Evet yaprak nasıl buldun kent ormanını? Vallahi güzel haydar çok güzel. Hafta içi olmasından dolayı da biraz sakin, sessiz. Evet. Yine orada misafir, komşularımız da var tabii. Hemen Deniz yanı başımızda. Cırcır böceklerinin sesleriyle tamam, tamam, tamam. piknik keyfi başlasın. Evet arkadaşlar, incir altına geldik dediğim gibi. Çayımızı koyduk. Çayımız yenilendi. Yengeniz dün poğaça ve ekmek yapmıştı. Göklerse ne sizinle yaptık? Poğaça yaptım. yaptım arkadaşlar, ekmek evet, yaptım. Poğaça ve ekmek yapmıştı. Ekmek ve tayinli ekmek. Ne hep beraber kahvaltımızı yapacağız. Etme yer bana yazır, ya, ne etme ne? yer bana yazır. Elinde oya, gidiyor toya, dudağı boya meşre hanım. Elinde oya, gidiyor toya dağı boya meşrehanım Olsalar istek gönderiyorsun ablacığım Evet Deniz kenarında bizimkinler yürüyüş keyfinde Evet Yaprak ne söylemek istiyorsun Deniz sevmiyorum biz usundan dolayı ama kızını kılmamak için hayatlarını söyle 20 Bir uzun hava söyle Yaprak şimdi He? uzun hava söyle hadi hadi kışlalar doldu bugün doldu boşaldı bugün kışlalar <gülüyor> evet incir altından karşı tarafı görüyoruz arkadaşlar Hayrı yaz yaman dinle de Güzelim ey Haberim ey Gel sana yola, yola gelen ben Can, babam babam babam Ben ölem babam babam babam Babam da o mi? Vallahi Hatun köz de çayımı da yaptı arkadaşlar. Mangal ateşinde. Şimdi onun başında onu bekliyorum ki gün önce çayımı içeyim diye. Yemeğimizi yedik, karnımızı doyurduk. Davraların ses eşliğinde çayımızı içeceğiz. İzmir'de bizim pistet uygulaması var arkadaşlar. Biz bizim oradan pistet tıralıdık. Bir saati 5 lira. Biz bir saat boyunca rahatsız Poyraz'dan kurtuluyoruz. Oradan ilk önce çık babacım. Dışarıda sürersin. Evet. Yaprak annemiz de psiklete bindi. Kaç yaprak? Kaç anca kurtulursun. Evet şu an Öykü'ye psiklet sürmeyi öğretmeye çalışıyoruz. Hadi hadi yürü yürü. Hadi yürü gel. Gel gel. Pederden Hadi gel. Pederden ayarı bırakma. Bas bas. Bırakma pederden ayarı. Evet, ekip. Öküp... <gülüyor> <gülüyor> Bir hüsran Ya bilsene kızım. Bindir, bindirmiyor. Ya. ya Poyraz bıraksana da sussun. Ya kaçma! Poyraz hemen kaçmaya çalışıyor bak. Panik yaptı yine. Ay telefonlar. <gülüyor> evet, ekip bayağı ilerletti. Çekip Poyraz kenara. Bir de bakayım. Ya, bak. ya hadisene. Ya kızım direksiyon. karşıya bak, karşıya. Karşıya bak, karşıya bak. Karşıya bak, karşıya bak. Karşıya bak, bak. direksiyona bakma. Kızım bırakacağım tabi kendi başına gideceğim. Ben mi seni götüreceğim? Al bak abla bile sürüyor. Hadi, hadi. Sür. Direksiyon bakma, direksiyonu yamıkma, dümdik bak, dümdik, dümdik bak. Aşağı bakma, bakma aşağı. <gülüyor> haliyle piknik yekmi sona erdi. Şimdi yüklendik. Arabamıza doğru yola çıktık. Öyle ki bir şeyler söyleyeceksen söyle herkesin içinden. Benim... Anneme ben söylüyorum Haydarcığım, Söyledi piknik diyorum. işe anballık demek. Götür götür demek ki. Ee, Yapacak <gülüyor> Her sefanın, her sefanın bir cefası yani oluyor yani değil arkadaşlar, mi? Arkadaşlar yürüldük. Evet, para adanesi devam ki. Evet arkadaşlar, piknik yapmışken bir de orada güzel bir video çektik. Videonun kamera arkası birkaç görüntüsü var. Bir de sonunda videonun tümü var. İzleyip yorum atarsanız seviniriz. Kanalımızı takipte kalın. Eyviz <gülüyor> yedim Başladı. Oğlum düzgün baksana. Yüzü. Oo baba, denize mi giriyorsunuz? <gülüyor> <gülüyor> baba. hadi gelsene denize girelim. Tamam babacım yüzelim yüzelim de. Annen nerede? Baba annem bulaşıkları yıkamaya gitti. Hadi gel biz yüzelim. İyi hadi bakalım yüzelim. Oo baba, denize mi giriyorsunuz? Ne yapayım canım, şunun gönlü olsun ya. Canım patronun arıyor. Geldim canım geldim. Al canım. Dur bakalım. Efendim Murat Bey. Acil mi gelmem lazım? Hadi baba gel gel. Ne oldu canım? İş yerinden çağırıyorlar. Desene çocuk çok üzülecek. Baba ne oldu yine? Babacığım benim acil gitmem lazım. Patron çağırdı. Baba seni üzecektik ya. Bir dahaki sefere babacığım Bir dahaki sefere. Canım ben çıkıyorum. Siz takılın akşam akşama kadar. Ya kardeşim. canım ben korkarım. Bu çocuk denizde açılır durmaz. Düşe olmaz canım. Düşe olmaz. İçini fena tut. Hadi ben kaçıyorum. Koyraz! Allah! Koyraz! Bana senle yüzecektik ya. Bir dahaki sefere Balıcığım. Bir dahaki sefere.